Ben Türkiye'de yaşıyorum, okuyorum, büyüyorum, Türkiye'yi seviyorum. Gelin Türkiye'nin tadını çıkarın. Türkiye bizim yeni vatanımızdır. Türkiye'de yaşıyorum, okuyorum, büyuyorum. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye bizim yeni vatanımızdır. Gelin Türkiye'nin tadını çıkarın. Ana man Türkiye. Nâḥnu nurahip bi min el Türkiye teftehu dara